Başkan gel gel. Gel bak yeni bir enteresan bir ürün geldi. Biko'nun. Biliyorsunuz Panasonic satın aldı bunu. Ee, böyle bir ürünü var. İlginç de bir ürün bu. Üzerinde iki tane USB çıkışı olan aslında bir e, çoğaltma, priz çoğaltma. Osman ne diyorsun ya? Şöyle. Osman ne diyorsun? Bak. bak bakalım. Yani bence günümüz şartlarına koyayım. Art aslında artık bence bütün çoğaltmalarda USB'ye yer vermeleri lazım. Değil mi? Ama burada 1 amper, 1.1 amper. Bence bunu 2 2.1 yapsalmış daha güzel olurmuş. Şimdi onu deneyeceğiz zaten. Bakar ne Bakalım. kadar hızlı şarj edecek. 2.1 amper daha hızlı şarj ediyor. Tabi şöyle bir şey var. Hani amper yükseldiği zaman şarj hızlanıyor ama bu sefer de pil ömrü kısalıyor. O da artık tercih meselesi diyebiliriz. Yani. Tak abi ya bakın ne kadar şarj edecek bunlar Ya bir de bunun şeyleri var ha. Eee bir pro'su da var bildiğim kadarıyla direkt prize de takılabilir evet, evet, Ya yani prizin üzerinde olanları var. Ama onun için duvardaki parçayı söktürmen gerekiyor. Bilmem işte. Ne bileyim onlar bence daha kullanışlı olur ama. Bence de daha kullanışlı olur. Ama o bekti mesela bu ikili oluyor falan. Ama onların Hı. da güzelliği şey oluyor. Düşün ki normal priz de duruyor ve bu USB çıkışta olmuş olur. Şöyle bir cihaz şey aslında. Teknolojik bir şey de değil yani işte iki tane devre var içeride. İki tane USB çıkışı veriyor bu devreler. Ben şimdi P40 buraya koyacağım bakalım hani mesela bir... Yani onları almak sonuçta içine teknolojik bir şey değildir ama değil oraya bir trafo falan koymuşlardır. Evet. Çünkü 220 geliyor. Onu 5V düşürmek için bir tane içinde transformatör vardır yani. Kocadır ama şuradaki de çok aşağıda ya. Bunu bir daha maraya mavi... takalım. Şu şurada duvardan periz var ya. Ha, Şu oraya takalım. takalım. Oraya takalım, evet. Süper belki hızlı şarj Aslında onun üstüne bir de böyle telefon koyamazsın, tente yapsan. Valla süper olurmuş ya. Bence de öyle bir şey yapsan. Şöyle kocadır artık ya. Şimdi Devam bakalım. Yüzde şey kaç olduğunu bir gösterelim. Şu an yüzde bir dakika şöyle yapalım. Bak, bak daha geniş alacağız. %56 arkadaşlar. 13, 14, %56. Şimdi koyalım. Ee, bakalım duracak mı yalnız? Ulan telefonda düşmese bari. Sakat duruyor biraz. Şöyle yapsak. İşte Osman senin dediğin gibi buraya bir şey kapsalarmış. İşte yani bir şey biliyoruz. Bir, söylüyor, şey, bir şey biliyoruz da söylüyoruz diyorsun değil mi? Şöyle bir koysak. Yani biraz sakat oldu ama. Düşerse de klima testi olur. Valla sonunda. Tamam yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi koyduk. Bir on dakika şarj edelim bakalım. 13-14'te koyduk. %56 idi. 10 dakika sonra ne olacak? 10 dakika sonra üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi taktık burada. O tam 10 dakika oldu. Alayım Hatta bak şöyle bakayım. Bak 23 geçiyor şu anda. 13 almıştık. 13-23-24 olsun diye bekliyorum. İzle kaç şarj olmuş abi? 2, tam 24 oldu şu anda. Ve Bakayım bir dakika Yüzde %58. %2 oranında olmuş. Yani ah. normal çünkü 1.1 amperle. Beş yani volt, bir nokta amper. Çok da şaşırtıcı bir sonuç olmadı açıkçası. Ama acelen yoksa. Onun yüzden... için de çünkü hızlı şarj şeyi diyor muhtemelen. Yani bence evet. bu daha çok ne için, değil Hani böyle kulaklık, yani telefondan ziyade böyle bataryası küçük olan şeyler için. Evet. Ben ya da açımdan... acelen yoksa. Acelen yoksa telefonu dolur mu? Acelen yok. Acelen bayağı yoksa bayağı da. da ona on yani saatte şarj ederiz. PlayStation'ın game peti yani mesela. Yani hani öyle işte, yani daha basit. Uyestüyden şarj olan böyle bataryası küçük olan cihazlar için bence ideal. İşte playstation gamepad'i, oyun gamepad'leri, ee, ne bileyim akıllı saatler belki. Evet, Bu efendim. akıllı bileklikler vesaire var ya, direkt çıkartıp takıyorsun falan. Evet. Onlar doğrudur, 20 20 için, kaç Kulaklıklar için. O tarz şeyler için olabilir ama telefon için biraz uzun sürer. Çoğunçta yani o telefonun bataryası, kaç? 5000 mAh'ın yani belki daha fazladır o civarlarda. 10 dakikada %2 ise düşün yani %20, yani zaten... 20 için. Günümüzde <gülüyor> 100 dakika bektemiz lazım. Yani günümüzde <gülüyor> pek çok cihaz, yani pek çok akıllı telefon 5000, 6000 min altırdı. 4000'in altısına zaten kalmadı. Tamam, evet. Dolayısıyla telefonlarda biraz fazla bekletebilir. Bir de onun içerisinde sonuçta hızlı şarj kiti falan da koymuyorlardı muhtemelen. Çünkü o çok böyle fiyatı yüksek bir cihaz değildi bildiğim kadarıyla. 50 lira, 60 lira. Şey yani 50-60 yani, lira yapmadı. Ne kadar değil değil ya. Yani. Hani şey bile vermiyor. Bakalım şarj adaptörü yani. bile vermiyorlar. Aynen <gülüyor> evet, öyle yani, evet. Bence mat olmuyor. Ben buldum mesela. Ne kadarmış sen buldun evet. 64 lira. E dediğin gibi yani. Yani hatta 56 liraya da var. 54 liraya da var e pardon 38 düzeltiyorum. 38 liraya buldum burada gel gel. Ben şimdiden bakıyorum. Yok ya bak hepsine hepsi odadan bakıyorum ben bende. Bak, Kaça buldun abi? 38 nokta 65 lira. Adaptör alamıyorsun bu paraya ya. Yani hani bu, hızlı şarj adaptörü alamazsın da bu paraya. Bence güzel yani dediğin gibi saattir işte USB'den şarj alabilen herhangi bir şey. Powerbank falan bile şarj edersin bunları ya. Yani ne diyor olur ya? Parçeler için gidelim ama Powerbank da yavaş şarj olur. Ayam sabah akşamdan koyarsın sabah şarjıyorsun acelen yok var ki. Hatta Powerbank tercihen yoksa. Ama dedim ki bateri küçük şeyler. Mesela bu akıllı bileklikler zaten 200-300 milyon. Kablo tutulaktan hepsi ha. olur. Hepsi saatler. Yani koy şarja, bir saatte şarj olur. Ya çünkü yani. bu şeyi ortadan kaldırıyor hani. Adaptörünü bul, ona bir adaptör tak falan yok. Kablosunu takıyorsun. Aynen diye öyle. Yani, o açıdan bir... işte. Evet o açık. Yani Çünkü evde bazen boş pliz kalmıyor yani. Onu oraya tak, evet, onu oraya evet, tak. O... Evet. Çünkü her şey yaptık, elektrik, her şey akıllı oldu. Kulaklığı şarj ediyorsun, saati şarj ediyorsun, telefonu zaten şarj ediyorsun. Evet. E, bilgisayarı takıyorsun. Tableti takıyorsun. Yer kalmıyor Bunlarla yer Risk kalmıyor. kalmıyor. <gülüyor> evet bu güzel bir şey olur. Bir de daimi takılı olan şeyler var işte modemdir, televizyondur. Bunların fişi zaten hiç çekilmiyor. Evet bu şeyler o yüzden bence avantajlı yani. Evet güzel bir, yani böyle bir hızlı bir inceleme de yaptık zaten. Prizi arkadaşlar incelenecek bir tarafı da yok. En azından şarjın ne kadar olduğunu göstermiş olduk. Küçük cihazlar için faydalı olabilecek bir ürün Panasonic Vicon'un bir modeli bu. iki dakika üstü görüyorsunuz fiyatı 38 lira. Hiçbir şey değil. Böyle bir ihtiyacınız varsa bir bakın deriz. Youtube kanalına abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.